Rüyada abdest almak ne demektir? Rüyanızda abdest aldığınızı gördüyseniz, güzel ahlaklı olmaya, hayır yapacağınıza, yüce gönüllü olacağınıza, mutlu haberler alacağınıza, sorunlarınızın çözüleceğine, bir konuda tövbe edeceğinize, sıkıntıdan kurtulacağınıza işaret eder. Rüyanızda bu sül abdesti aldıysanız, dertlerinizin sona ereceğine, eğer su temiz ise hastalıkların iyileşmesine, dünya işlerinin üzüleceğine, su kirli veya bulanık ise boşlanacağınıza, sıkıntılara, karanlık işlere bulaşabileceğinize, bereketi olmayan paralar kazanacağınıza işaret eder. Rüyanızda soğuk su ile gusül abdesti aldıysanız, büyük bir tehlike atlatacağınıza, sıkıntılı günlere, devlet kapısında bazı aksilikler yaşayacağınıza, aile düzeninin bozulacağına, üzücü bir haber alacağınıza, bir tanıdığınızın vefat haberine işaret eder. Rüyanızdaki su sıcak ise, boşlarınızdan kurtulacağınıza, tövbe edeceğinize, yakın bir akrabanızdan bir iyilik göreceğinize, bir hediye alacağınıza, pahalı bir gayrimenkul alacağınıza işaret eder. Rüyanızda çeşmeden abdest aldıysanız, kısmetinizin bol ve açık olacağına, huzura ereceğinize, yaptığınız duaların kabul edileceğine, geçmişte yaptığınız kötü şeyleri unutmayıp tekrarlayacağınıza, makam sahibi birisinden destek alacağınıza, iş hayatında yükseleceğinize işaret eder. Rüyanızda çeşmede abdest alıp namaz kıldıysanız, hayırsever birisi olduğunuza, maddi ve manevi anlamda huzura ereceğinize, bereketli işlere geleceğinize, insanın hayır dualarını alacağınıza işaret eder. Rüyanızda çeşmede gusül abdesti aldıysanız, sıkıntıları atlatacağınıza, su temiz ise hastalıklardan kurtulacağınıza, su kirli veya bulanık ise, hayatınızın düzeninin bozulacağına, kötü şeylerle karşılaşacağınıza işaret eder. Rüyanızda abdest almak isteyip de alamadıysanız, rakiplerinizden gelecek kötülükler için önlem almanız gerektiğine, tutumlu olmanıza, Ailenize, ailenize kolaylıkla bakacağınıza, etrafınızdan takdir toplayacağınıza, sıkıntılar yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada yanlış abdest aldıysanız, kendinize daha çok vakit ayıracağınıza, yapacağınız bir hata yüzünden işlerin kötüleşeceğine, yenilgiye uğrayacağınıza, ancak tekrar başarıyı yakalayacağınıza, rakiplerinize karşı üstünlük sağlayacağınıza işaret eder. Rüyada susuz abdest aldıysanız, şifa bulacağınıza, sıkıntılardan kurtulmak için yeni yollar bulacağınıza, Sevdiğiniz kişilerle beraber büyük paralar kazanacağınıza, beklemediğiniz bir anda bir miras haberi alacağınıza işaret eder. Rüyanızda banyoda abdest aldıysanız, aile hayatıyla ilgili çok güzel adımlar atacağınıza, hayırlı kazançlara, kafanızdaki şeyleri gerçekleştireceğinize, sıkıntılarınızın ortadan kalkacağına, aile uzunluğunuzun artacağına, bereketin artacağına, yeni işlere ve projelere gireceğinize işaret eder.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 Rüyanıza siyah ata bindiyseniz, zenginliğe kavuşacağınıza, paranızın çoğalacağına, sosyal alanda sözü geçen bir kimse olacağınıza işaret eder. Rüyanıza beyaz at sevdiyseniz, muradınıza ereceğinize, sevdiğiniz kişiye kavuşacağınıza, iç hayatınızda istediğiniz makama ulaşacağınıza işaret eder. Rüyanıza siyah at sevdiyseniz, işinize size başarı getirecek adımlar atacağınıza, hayatınıza size mutluluk verip yardımcı olacak insanlar gireceğine işaret eder.